2 Ağustos, 8 Ağustos değerli akrep burçları nasılsınız? Evet çok yorucu bir hafta ve işler, ertelediğiniz, para hayatınız, borçlarınızla alakalı çok tedirginsiniz ve artık hiçbir şey beni e, mutlu etmiyor ve işim ile alakalı yaşadığım gerginlikler kimse farkında değil. Yöneticim kendi kafasında, patronum kendi kafasında, çalıştığımız insanlar kendi kafasında dediğiniz için alandaki enerjiyi çok fazla yorucu ve gergin buluyorsunuz. O yüzden de e, yeni iş kapıları yeni araştırmalara girdiniz, olumlu sonuçlar alacaksınız ve doğru kapı sizin için sağlıklı şekilde hayatınıza geçiş sağlayacak. Kendi işini yapanlar da parasal evrede daha bir rahatlama, kendinizi bu konuda güvende hissedip işi büyütme fikirleriniz söz konusu olacak. Bu da size çok güzel bir mutluluk evresi. Uzun süredir iş probleminiz varsa ve işsizseniz de bir alternatif bir teklif var. Geçici bu iş kapısını kabul edip belli bir süre sonra kalıcı bir iş kapısınıza geçiş yapacaksınız diyorum. Devlet ve büyük bir kurumsal saldarsanız buranın karışıklığından bıktığınız ve buranın sistemi çok çürük ve ben ne yapıyorum diyorsanız burada kalmalısınız. Yerinizde güzel bir nokta var ve bu nokta sizi çok mutlu edecek ve keyif kılacağını söyleyebilirim. Yalnız fanatik olarak kafanızda ben gidiyorum bunu aldım diyen akrep burçlarına diyorum ki bu ara şans kapılarınız fazlasıyla var. Bir yere gitmeyin, oturun oturduğunuz noktada. Borcunuz da bitecek, harcınız da, iş probleminiz varsa bile ereceğini söyleyebilirim. Ama bir yakın bir dostunuzda ortak bir iş fikriniz varsa hemen el sıkışın. Burası büyük bir kazanç ve e, duygularınız ve hissettiklerinizi gerçekten yaşayacaksınız. Bu iş kapısını bir an önce imzasını atın yolunuza bakın diyorum. Yurt dışına gitmek ya da yurt dışı fikiriniz varsa bu dönem bu konular imkansız olarak gözüküyor. Üzülmeyin. Eylül ayı bu konu için daha hayırlı olacak ve bunun altyapısını nasıl yapabilirim diye düşüncelere şimdiden geçiş yapın istiyorum. Ailenizle ilgili bazı sorunlar değil de bazı fırsatlar var. Ve burada bir toprağınıza güzel bir teklif var. Bu teklifi değerlendirdiğinizde hanenize ait tüm borçlar ve size ait tüm borçlar bitmiş olacak. O yüzden burada iki toprak satımı haneyi büyük bir aydınlığa eriştireceğini söyleyebilirim. E, çocuk tedavisi gören ve uzun süredir çocukları olmayan, ve ben çocuktan artık umudumu kestim diyen akreplere çocuk muştesini veriyorum. Çok yakında bu sevinci de yaşayacaksınız. Yalnız iş mahkemeniz varsa ya da aile mahkemeniz varsa biraz daha stresli olsa da güzel sonuçlar elde edeceğiniz ve sizi mutlu edecek haberler ve evrakları imzalayacağınız gözüküyor. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Aşk konusunda kalbim yaralı. Ruhum daraldı, beni artık anlayan bir insan yok diyorsanız, evet güzel güzel tanıştırılacağınız, tanışma, tanıştıracağınız insanlardan biri sizin kalbinize çok yoğun duygu yansıtacak. O kişiyle de tanışma ve biraz birbirimize tanıdıktan sonra ciddiyete doğru gideceğiz. Eğer evli evliliğin evlilik yolundaysanız da güzel bir düğün haftanız, temponuz var. Şimdiden hayırlı olsun evlilik kapınız diyorum. Eğer sevgilinizden evlilik ya da söz, nişan, aile tanıştırması istiyorsanız Ağustos bitmeden bu gerçeği de hayatınızı alacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun. Size mutluluk verecek olarak uyarı veriyor. Sizin özellikle baya, badana, boya, tamirat işleriniz ev içerisinde çok fazla olacak. Bu ara bunların temposunda koşturacaksınız ve özellikle de ailenizi almak istediğiniz bir ev fikriniz var. Bu ev fikrini de hayata geçireceksiniz. Hiç korkmayın. Hedeflediğiniz başarıya yavaş yavaş ilerliyorsunuz ve güzel şeyler sizi bekleyeceğini söyleyebilirim. Evet nazara çok fazla inanıyorsunuz. Bu dönem bir kurşun döktürün üzerinizdeki negatif enerjiden çıkmanızı istiyorum. Bu ara spiritüel danışmanlık enerjiniz bu konular hisleriniz rüyalarınız çok aktif olabilir. Bunları bir e, aktif evreler size büyük e, uyarılar verebilir. Bunları güzel güzel rüyalarınızı kendi içinizde böyle bir takip edin. Neler uyarı veriyor. Bu akrep e, burçları bu sayfaya yazsın lütfen. Akreplerde nasıl rüyalar gördüğünü görmek istiyorum. Bu ara yakın çevrenizde sert konuşmalara şahit olup onların arasını düzeltmeye çalışırken bazı laflar sizin de kalbinizi kırıp siz de sertleşeceksiniz. O yüzden sert ortamlardan uzak tutup kendinizi böyle dingin, sağ dahil ormanında ya da ormanda yürüyün. Enerjiniz dağılsın istiyorum. Sağlık olarak özellikle de migren, e, e, sinüzit sorunlarınız ön planda olacak. Ailenizi uzun süredir tatile götürmediyseniz bir köy havası, bir deniz, bir orman havası sizin planlarınızın arasında olacak. Bu da size mutluluk verecek diyorum. Yarım bir eğitiminiz ve tamamlamak istediğiniz bir alanınız varsa da bununla ilgili altyapıları oluşturup kendinize yeni bir oluşum yaratacaksınız. Değerli akrep borçları. Akrepler ee, uzun süredir farklı alanlara merak sardınız mesleğiniz dışında farklı meslekler yapmak istediğiniz gözüküyor bunlarla ilgili fikirleriniz doğru bunların altyapısını oturttuğunuz takdirde de gerçekten işiniz ve farklı alanlara geçişiniz sizi daha mutlu edecek ve motivasyonunuz artacak devletle de ilgili çalışmak isteyen devlet kapısı ile ilgili e, kapılar arayan akrep burçlarında tanıdığınız ya da güvendiğiniz birinin iyiliğiyle bu kapınız hayra edecek ve bu kapınız aydınlık olarak gözüküyor. Eğer platonik birini seviyorsanız unut çünkü aşk senin kapında. Geçmişi kapat, yeni bir aşka yelken açacaksın ve evlilik kapınızda var. Doğru insanın enerjisine de gireceksiniz. Artık geçmişte hesaplaşmayı, geçmişte kavga etmeyi bırakırsanız daha mutlu olacağınızı düşünüyorum. Hoşça kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun.